Evet, e, tabii bunların dışında bir de önüne bazen geçemediğimiz çok büyük bir sorun var. Ne gibi nasıl? Boşanma Boşan. veya ayrılık. Önleyebilir miyiz? Tabii ki önleriz. Eğer bağlanma sorunları kişinin çözülmüşse, çiftler birbirlerinden tanıyorlarsa, gizli hesapları yoksa, davranış bozuklukları yoksa, ki bütün bunlar varsa da bir çift danışmandan destek almıyor ve destek alınırken de düzenli terapilere ve seanslara devam ediliyorsa kişilik uyumları varsa mutlaka kurtulur. Eğer terapi ve danışmanlıklara rağmen zaten kurtulmuyorsa da hemen ilişkinin bitiş otopsi raporlarını hazırlayıp sonraki ilişkiye kadar da kişi kendini nadasa bırakıp sen sağ ben selamet deyip Efendice, medenice ayrılmak mümkün. Çünkü çok affedersin, beraber yatağa girdiğim bir kişiyle kanlı bıçakla ayrılmaya veya zayiat vererek ayrılmaya gerek yok. Biz efendice ayrılığı başta biz hak ediyoruz. Ki daha bir zamanlar değer verdiğimiz kişi de hak ediyor. Yol buraya kadarmış, nasip buraya kadarmış. İlişkinin bitişiyle değil, güzel günleriyle hatırlamak lazım. Bitişini tetikleyen sebepleri de iyi o otopsi raporunu e, elimizde tutup 2-3 ay e, kendimizi Nadas'a bıraktıktan sonra 3 aydan sonra yeni bir ilişkiye yeni şartlarda hazır hale gelebiliriz. Çünkü o kişiler de yola çıkmışlar bizi arıyorlar. Evet çok doğru. Çok doğru ama ille de bir Nadas döneminin olması gerekiyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle yara bandı kullanmamak lazım çok önemli Tabii. bir de yara bandı var değil mi Tabii hocam ya. çok sıkıntılı ve şartlar değişmeyeceği için yeni ilişki de batığa sürüklenecek e Kendimizi sürüklendiği gibi partnerimiz de sürükleyeceğiz o yüzden kötü gidişe dur demenin yolu yara bandı kullanmamak gerekirse acı çekmek gerekirse terapi almak ama yeni bir ben yeni bir kişi olarak yenilenmiş güncellenmiş Restore ve o olmuş bir kişi olarak yola devam edebiliriz. Bu pek hala mümkün. Bizler gibi ilişki uzmanlarına kapısını çalacaklar, çayımızı içecekler, güler yüzümüzü görecekler ve bütün yöntemleri beraber biz onlara. Zaten ana programlar hazır. Ona özel nasıl ki terziler, özel terziler, özel elbiseler dikiyor. Biz de onların ruhlarına, Kalplerine, zihinlerine yeni elbiseler, yeni aksesuarlar ve sizin güzel papyonunuz gibi yeni <gülüyor> güzel papyonlar olacak. Hem kendilerini daha çok sevecekler hem de karşı taraf onları daha çok beğenecek. Böylelikle yolumuz açık değil.